Merhaba arkadaşlar, Recep Atalar ben. Size masa üstünüzde muhakkak olması gereken, ister matba, matbu evrak basın, ister gravür oyma işlemi yapıyor olun, ister evrak çoğaltmada e, grafik işlemleri, özellikle e, line dediğimiz yani çizgisel e, işlemler, fatura tasarımı, bir evrak tasarımı, ne bileyim e, bir resimlerin montajı gibi işlemlerde e, işimize çok yarayacak hem ücretsiz hem de her gün e, gelişim gösteren e, genel kamu lisanslı dediğimiz GNU e, ve özgür ücretsiz aynı zamanda da açık kaynaklı bir kod olan, e, açık kaynaklı kodu olan pardon. Ee, bir yazılımdan bahsedeceğim. Ee, hayat kurtaran bir yazılım. Yanınızda olması gereken bir yazılım. Tabii e, açık kaynaklı yazılımların en büyük özelliklerinden biri e, bağımsız platformlarda çalışması. E, bu bağımsız platformdan kastımız e, Windows, Linux, OS gibi işletim sistemlerinde rahatlıkla çalışıyor olması. Ben size e, bugün Windows'u göstereceğim. E, ama e, siz... E, İlerde Linux'ta kurulumunu da gösteririm. Ee, ama e, fark eden bir şey yok, kurulum aynı. Şimdi e, inscape e, yazıp e, bir arama motoruna e, ana sayfasına geldikten sonra e, 32-64 mü? Tabii ben direkt Windows'u arattığım için burada download'tan e, gelip e, eğer Farklı bir platformda indirecekseniz, buradan seçip e, burada yine 6432 e, falan geleceksiniz, bulacaksınız, e, size uygun hangisiyse, zip arşiv şeklinde iniyormuş, tamam sıkıntı yok, e, msi dediğimiz e, paketle iniyor, e, bir de e, zz formatı, aslında ben zz formatını kullanıyorum. Ee, ama e, bunlar biraz daha dar bildiğim kadarıyla paketlenmiş ya. Ama ben e, egzeyi indireyim. Yani e, çok bir internet sömürmüyor. İnternet sömüren arkadaşlar e, öbürlerini kullanabilir. Zaten 60 MB. E, dosyayı kaydet diyorum. E, bana indiriyor. Zaten hızlı indiriyor. 1 dakikada indiriyor. Ee, arkadaşlar e, bu indirirken şunu söyleyeyim. E, Google hayatımızda çok ciddi bir yer almaya başladı. E, arama motoru olsun vesaire olsun. E, bu arada e, Chrome gibi vesaire gibi e, hep ön plana çıkmaya başlıyor. Ama e, vazgeçmeyin. Elbette kullanım aşinalığı, alışkanlığı olan insanlar vazgeçmesin ama e, birçok özelliği olan ve e, işte tercümelerde olsun, e, kod analizinde olsun vesaire, e, işte böyle indirirken YouTube'dan oradan buradan falan indirirken kente e, e, eklentiler ekleyebileceğiniz çok güzel e, aslında e, bir browser olan. E, ben Mozilla'yı hepinize öneririm. Ben e, diğerlerini de kullanıyorum ama ısrarla Mozilla'yı kullanıyorum. Inkscape'in kurulumuna geçersek, bize Inkscape'i e, güvenip güvenmediğimizi soruyor. Inkscape güvenilir bir program. Burada İngilizce, Türkçe e, işte farklı dilleri var. E, siz hangisini istiyorsanız onu kurabilirsiniz. Bu e, Alt versiyonların Türkçesi vardı. Bunun yok. Gördüğüm kadarıyla. Ee, ama zaten e, bütün işlemleri şeyde hallettiğimiz için he, pardon e, şimdi aklıma geldi. Translation'ı e, şöyle kaldırıp tekrar açıp e, buradan İngilizce ee, ve Türkçe'yi seçersek buradan e, böyle seçersek e, hem İngilizce hem Türkçe kullanabiliriz. E, hem İngilizce hem Türkçe nasıl kullanacağımızı programı kullanırken e, bununla ilgili detaylı bir eğitim hazırlamayı düşünüyorum. E, beni takip edin. E, yani e, 28 yıllık bir e, grafik ve bir tecrübemiz var. E, onu size isteriz. E, bu noktada e, Inkscape e, neler yapabiliyor, e, davranış biçimlerine böyle videolar, küçük küçük videolar hazırlamayı düşünüyorum. E, çünkü e, Büyük videolar hep sıkıcı oluyor Hem de konudan dağılım oluyor e, Böyle e, yardımcı olacağız Şimdi e, InScape'in kurulumu ileri ileri deyip e, Biten bir program Yani e, öyle şeyden Karmaşık bir özelliği yok Programımız açıldı Şimdi Programın en güzel özelliği sağda ve solda bizim davranış biçimlerimizi bize anlatıyor. Yani nasıl davranacağımızı. Aşağıda renklerimiz var. Bu renklerin matbaada nasıl kullanılır? Normal printer'da nasıl kullanılır? Bunlardan ileriki videolarımda bahsedeceğim. Aynı zamanda bunun Profesyonel programlar kullananlar bilir. Katman dediğimiz objelere ayırarak e, sistem sistem e, bize alt üst kısımlarına getirerek e, rahat. Mesela şöyle söyleyeyim e, bir kutu çizdik e, kapalı renkli olsun e, bir daire çizdik. Şimdi e, dikkat ederseniz e, daireyi farklı bir renkte yapalım. Ee, şimdi bu daireyi görüyoruz ama e, Şimdi bunun üstüne Bir kutu daha çizelim O kutu da şöyle olsun Onun rengi de kırmızı olsun ee, Şimdi dikkat ederseniz e, Daire kutunun üstünde olması gerekirken Göremiyoruz Yazılar Yazabiliyoruz Şimdi bu e, Bu yazıları Büyütüp e, Mesela hatalı yazdık ee, düzeltiyoruz. Ee, yine e, mesela baş harflerini büyük yapmak istiyoruz. Ee, gibi e, işlemleri ee, burada e, şimdi bir Word, Microsoft Word gibi veya e, OpenOffice veya LibreOffice'in e, Write'i gibi veya Windows Write gibi e, değil bu program. Ee, yani yazı kısmında bahsediyorum. İstediğiniz yere istediğiniz şekilde şekilleri e, yazıları mesela e, o programlarda böyle taşıyamazsınız. Hatta çılgına dönersiniz. Yani dizayn kısmında olsun. Mesela bir sunum yapacaksınız. Sunum boyutunuz genelde A4'ün yarısıdır. PowerPoint veya e, Libra'nın pointinde. E, şimdi sayfanızı ona göre ayarlayıp işte burada e, sayfayı seçip e, işte sayfa düzeninde yani biraz da denemek lazım e, programı kullanmak ve ben e, buradaki menüleri buradaki menüleri yukarıda menüleri adım adım anlatmak yerine bir proje üzerinde bunları kullanarak e, nasıl yapılabileceğini size göstermek isteyeceğim isterim e, ve e, ben her zaman inandığım bir şey var. İnsanlar böyle bu bu işe yarıyor, bu bu işe yarıyor, bu bu işe yarıyor dedikten sonra benim anlattıklarımın %80'ini, %90'ını bir sonraki konuda veya derste unuttuğunu hep görmüşümdür. Uzunca zamandır verdiğim eğitimlerde temel olarak beraber bir proje yaptığımızda veya ödev olarak bir proje verip sonra yapamadıklarında yardımcı olduğumda e, konuya hakim olduğunu ve bir sonraki projede e, aldığı notlarla çok daha iyi verim aldığını her zaman gözlemlemişimdir. Ve ben bunu tavsiye ederim ve bunu yaparım. Aynı zamanda e, InScape'in şöyle bir biz e, entegrasyon ve güzel bir kullanım yapacağız. Özellikle e, demin de bahsettiğim gibi CNC gravür işlemi e, yapan arkadaşlar e, Inkscape'i kullanırken aynı zamanda başka bir eğitim olan e, FreeCAD e, programında buradaki ürettiklerimizi nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. E, InScape entegrasyonu. Aynı zamanda GIMP diye bir resim editleme ve resim programı olan Gimp'le ilgili bir e, hazırlama, sunum düşünüyorum. E, ve bununla ilgili de InScape'den nasıl entegrasyon oluyor onu da göstereceğim. E, şimdilik e, kalın sağlıcakla, e, tabii devamını e, beni motive etmek için, devamını e, da görmek için e, videolarımı bolca tavsiye edin ve tıklayın. Ee, göreceksiniz ki ileride çok güzel şeyler yani e, bir masa üstünde bilgisayarla e, boşa vakit geçirmek yerine çok güzel şeyler yaptığımızı göreceğiz.